Evet. Yeni videoma hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün e, Google'da Brawl Stars'ın oyuncaklarına bakacağız. Hani böyle Penny, Colt falan var ya. Onların oyuncak setleri. Arkadaşlar ben bunları çok böyle internetten falan araştırdım. Hep böyle farklı kostümlerde, farklı şekillerde bir sürü oyuncaklar varmış. Hep araştırdım. Ee, size de göstermek istedim. Şimdi. Şurada Spike var. Nita, Dynamite, Leon, Tic. Sonra arkadaşlar burada da bir tane set var. Bense, Rolls Stars. Yumurtalar var orada. Oyuncak yumurtalar. Mortis var. Sonra ortada e, bir tane büyük kutu var arkadaşlar. Sonra şurada bir tane bull var. Colt <Gülüyor> var. Hepsi var. Bunlar e, onların farklı kostümleri bu arada. Yani böyle karakterler yok aslında oyunda. Hepsi farklı kostümler tamamen. E, sonra şurada Leon, Jin bir de Bo var. Burda rengarenk kutular var. Büyük kutu var. Mega kutu var. Bütün kutular burda. Şöyle pembe kutu, sarı kutu, lacivert kutu, mor kutu hepsi var. Burda e, Spike'ın anahtarlığı var arkadaşlar kapıya koymak için. Yani ürünler güzel aslında ama bazılarını da beğenmiyorum. Bu sefer koltuğu beğenmedim. Evet ne diyor 6,5 santim diyor. Hepsi 6,5 santim. Tek Colt birazcık uzun. Onun haricinde bütün karakterler kısa. Bir de mortis uzun o kadar. Ee, şuraya gelelim. Burada Brawl Stars'ın tamamen yani tamamıyla kart seti var arkadaşlar. Set, seç oyuncak. Mega kutu. Ve iki tane de karakter var. Leon Leon'un el kolu bağlı Mor mega kutu mu? Ne kadar saçma O mor rengini aşağıya yapmaları lazımdı Evet Şurada primo var, colt var, spy, bu kötü bunu geçelim bu baya kötü Bu da fazla değil Ee, Bende normalde bir tane Frank var bir de Bull var, ee, bir tane de şey vardı, ha şurda. Spike, Sakura Spike var. Ondan başka yok ama daha alacağım yani setlerine. Bir tane de Sherin var. Şundan. Ama normalinden arkadaşlar. Yani bu bunlar aslında Türkiye'de yok. Amerika'da var çoğu. Bizde bunların kartları var şu bibi falan bunların hepsi amerikada arkadaşlar bizde değil bakın heroes diyor bunların hepsi amerikada satılıyor yani bizde sadece bunların kartlarını bulabilirsiniz arkadaşlar mağazalarına gittiğinizde de bros stars top var şöyle bros stars'ın kupası var bir tane ee, bibi var mortis hepsi var Brawl Stars'ın 5. serisine özel Megabow, Disco Partici Lico, ee, Bull, Bir de Megabow, Altın Megacro var. Bu sette. Burada resimlerini yapmışlar zaten. O klasik. Evet. Hepsi burada duruyor. Şöyle büyük bir tane yumurta var burada. O oyuncak büyük yumurta. Şunu Kroll diye tahmin ediyorum elindeki hançeroğlu'na havaya kaldım iş yerine. O Kroll diye tahmin ediyorum. Şuradaki bu kesinlikle bu. Bu da Brock zaten anlamış olmalısınız söylemem gerek yok. Burada daha büyük kartlar ve daha büyük paketler var. Evet. Burada neydi ya? Monopoly miydi? Neydi? Arkadaşlar Monopoly gibi bir oyun vardı yani. Onun aynısının tam tersi bu. Aynısının tam tersi demek şu. Şimdi e, Monopoly'de puan alıyorsunuz. Burada puan almıyorsunuz. Burada tamamen kartların performanslarıyla yarışıyorsunuz. Bunu da Monopoly gibi yapmışlar. Yani tamamen organik bir oyuncak. Sade bir oyuncak. Şurda paketler var, karakter paketi. Tamam, videoda bir şey yok. 100 kişiye hedire biblo. Çok ihtiyacımız ihtiyacı Spike in stock. Satılmış, daha kalmamış. Stoklanmış ürün. Burada da mega kutular var. Burada bir tane Leon var. Adam da boyunu ölçüyor oyuncağın. Nesini ölçüyorsun? Alacaksan adres belli. Bizde sadece kartları var zaten. Başka yok. Sadece kartlar var. O da şu bir tek. O kadar. Karakter falan yok. Ee, printer baskısı var. Mısırcı Riko var şurada. Ortada bir tane... Ee, Oyuncak beyaz yumurta var. Bir de Poko var. Bunların hepsi oyuncak. Bir de koltun şu çok güzel ya. Duruşu falan. Bir dakika. Tiki var. Tiki oyun hamurundan yapmışlar. Bu oyuncak değil, oyun hamuru. Eee Brawl, Opelie Evet Monopoly bu arkadaşlar Max'li bir tane kupa var burada Burada e, karakter paketi var Kostümlü karakter paketi Kostümleriyle beraber Bir de sade halleriyle beraber veriyorlar size e, Mega kutularla beraber Aynı şekilde. ne Monopoly var. Evet. Burada bütün karakterler zaten oyun hamurundan teker teker yapılmış. Koala Nita, Normal Nita, ee, Barley falan. Akçi, akçi Barley. Şurada. Spike. Spike bildiğiniz periş oyuncak ya. Güzel ama. Brawl Stars ayakkabısı. de bundan var. Bir tane. Şimdi. Şöyle gidelim. Burada. Anka Crow var. Anka Crow. Bir tane duruşunu gösteriyor. Burada yine Brawl Stars yumurtaları var. İçlerinden. Ya karakter çıkıyor ya kutu çıkıyor. Sürpriz yumurta. Gale. Gale'ı örgü şeklinde yapmışlar. Bence çok iyi olmamış. Yani güzel ama fazla iyi olmamış. Mr. P. Şöyle. Şurada Brawl Stars balon. Yıldız yapmışlar. Şöyle. Ambilemini de çizseydiniz ortaya. Hadi balon yapmışken ambilemini de çizseydiniz. Bu ne? Bunu anlayamadım ama. Mortis, Jesse bir de Crow var. Ee, bunlar tek ürün halinde satılıyor. Fakat bazıları oyun hamurundan. Şu yumurta falan. Leon, bunların hepsi oyun hamurundan yapılmış arkadaşlar. Burada Bro Star setinin tamamı var zaten. Bakın, tamamı var. Gördünüz mü? Bro, Shelly, Bull, Crow, bir tane Daha Crow var. Bu da bu. Tamamı var. Hatta kutularıyla beraber de veriyorlar hepsine. Yani tek tek ürün halinde değil. Tamam. Ee, videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Zaten çok uzun olmuştur. Ee, bir tane de oyuncak demişken Brawl Stars'ın eşortman takımı var. Şöyle kapşonlu. Bir tişörtü var. Bunları da araştırıyorum. İkide bir de internetten. Arada bir bakıyorum öyle. Evet videomuzu burada bitiriyoruz ve bay bay.